Bu videomuzda serbest yatırım fonlarının yapısı üzerinde duracağız. Ayrıca yönetim ve performans primlerine de değineceğiz. Şunu belirteyim, anlattıklarım Amerikan piyasalarındaki uygulamalar. Biliyorsunuz kanunlar, mevzuat, düzenleyici kurumların öngördüğü uygulamalar, kısacası hepsine birden kurallar diyelim, bir ülkeden diğerine değişiklik gösterebiliyor. Türkiye'de serbest yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler SPK tarafından 2007 yılı sonlarında yapıldı. Yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinde detaylı açıklamalar var ama ben detaylara girmeyeceğim. Benim size anlatacaklarım bu konunun temel bilgileri. Serbest yatırım fonlarının pek çoğu limited ortaklıklar olarak kurulur. Hatırlarsanız Pete diye bir karakter yaratmıştık ve o da bir serbest yatırım fonu kurmuştu. Pete'in kurduğu bu yatırım fonuna da Pete Capital Fund 1 demiştik. Belki ileride 2 ve 3 numaralı fonlar da açacak. Pete, kurduğu bu serbest fon için nitelikli yatırımcılardan 100 milyon dolar toplamıştı. 100 milyon dolarlık bu SYF'nin yani serbest yatırım fonunun 10 milyon dolarlık kısmını Pete verecekti. Pete verecekti derken tabii biraz daha açıklayayım. Hatırlarsanız Pete Capital Management isimli bir şirket kurmuştu. Yani şirketin ismi Pete Capital Management'tı. Bu şirket para yönetimini yapacak olan şirket. 10 milyon doları bu şirket verecek ve fonun sorumlu ortağı olacak. Belki biraz karışık bulabilirsiniz ama bu ayrı bir şirket ve bu da başka bir şirket. Bu şirket diğer şirketin varlıklarını yönetecek. Diğer şirketin varlıklarını yönetmesi karşılığında da yönetim ücreti ve performans primi alacak. Bunlardan biraz sonra bahsedeceğiz. Bu şirketin tek sahibi Pete, bu şirket Pete'e ait yanında da birkaç kişi çalışıyor. Buradakilerse limit limited ortaklar, yani ortaklar, ama sorumlulukları sadece yatırmış oldukları parayla sınırlı. 30 milyon dolar yatırarak bu serbest yatırım fonuna katılan kişi %30 oranında limited ortak, 10 milyon dolar yatıran kişi de %10 paya sahip. Diyelim ki fonu çok iyi yönettiler ve bir yılda fon portföyünü %20 oranında yükselttiler. Yönetim komisyonları ve performans primleri kesilmeden önce %20 getiri sağladı, kurmuş oldukları bu serbest yatırım fonu. Fon portföyünün değeri 20 milyon dolar yükseldi, yıllık bazda %20 artış. Yıl içinde fonu yönetirken çeşitli menkul kıymetleri aldılar, sattılar, bu alım-satım işlemleri için tabii ilgili aracı kuruma komisyon ödediler. 20 milyon dolar bu işlem komisyonları ödendikten sonra kalan tutar. Serbest yatırım fonunu yöneten kurum olan Pete Capital Management'ın bu işten ne kazanacağına bakalım. Öncelikle yönetim komisyonu kazanacak. Yönetim ücreti bu serbest yatırım fonunun ortalama net aktif değeri üzerinden hesaplanıyor. Aslında bu çok detaylı bir hesaplama. SYF portföyünün net değerini buluyorsunuz, bunların ortalamasını alıyorsunuz falan filan ama ben sadece basit bir hesaplama yapacağım. Yılın başında serbest yatırım fonunun portföy değeri 100 milyon dolar. Yılın sonunda ise serbest yatırım fonunun portföy değeri 120 milyon dolar. Demek ki yıllık ortalama net portföy değeri 110 milyon dolar. Ortalama net portföy değeri 110 milyon dolar. Yönetim ücreti yıllık bazda %2 demiştik. 110 milyon dolar çarpı %2. Demek ki 2 milyon 200 bin dolarlık bir yönetim ücreti kazanacaklar. Bu tutar fonu yönetmenin maliyeti olarak düşünebilirsiniz. Zira çalıştıkları ofisin kirası, bilgisayarlar, finansal bilgi ekranları için ödedikleri ücretler, para yöneticilerinin ve diğer personelin maaşları, düşünürseniz para yönetmek için yapmak zorunda oldukları belli masraflar var. Şimdi bu 2.2 milyon doları fonun toplam değerinden düşeceğiz. Zira bu tutar fonu yönetmekte olan şirkete ödenecek. Yani burada 120 milyon dolar vardı. 2.2 milyon doları düşersek ne kaldı? 117.8 milyon dolar kaldı. Şimdi de performans primini hesaplayalım. Yönetim ücretin düştükten sonra fonun değeri 117.8 milyon dolar olmuştu. 17.8 milyon dolar kar var yani. Fonu kurarken performans priminin %20 olduğunu söylemiştik. Peat Capital Management yani bu fonun kurucu ortağı ve aynı zamanda fon yöneticisi olan bu şirket %20 alacak. 17.8 milyon dolar kar çarpı %20. Ne etti? 3.56 milyon dolar etti. Performans primi olarak da 3.56 milyon dolar ödenecekmiş Peat Capital Management şirketine. Aslında hiç fena bir yıl geçirmemişler diye düşünüyorum. 2.2 milyon dolar yönetim ücreti ve 3.56 milyon dolar da performans primi aldılar. Toplam yaklaşık 5.5 milyon dolar eder. Zaten bu varlık yönetimi üzerine çalışan şirkette sadece birkaç kişi çalışıyor. Kısacası eğer parayı iyi yöneterek başarılı performans gösterebiliyorsanız iyi getiriler sağlayabiliyorsunuz. Bu oldukça karlı bir iş kolu. Serbest yatırım fonlarının işleyişine ilişkin biraz bilgi vereyim. Genelde açık uçlu fonlar olarak kuruluyorlar. Serbest yatırım fonu paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satabiliyorlar. Serbest yatırım fonuna ilişkin reklam yapamıyorlar. Sekin bazı düzenlemelerine, kontrollerine tabi değiller. Genellikle alışılageldik klasik yatırım fonlarında hemen her gün fon alabilir veya bozdurabilirsiniz. Ama serbest yatırım fonlarında bu süreler farklı olabilir. Diyelim ki her ay sadece bir kez alım veya satım işlemi yapılıyor olabilir. Hesaplamada nerede kalmıştık? Yılın sonuna geldik değil mi? 120 milyon dolardan 2.2 milyon dolar yönetim ücretini düşünce ne kaldı? 117.8 milyon dolar kaldı. Bu 117.8 milyon dolardan da 3.56 milyon dolar performans primi düşecek. O zaman da 114.24 milyon dolar kalacak. Evet, yıl sonu geldi. Serbest yatırım fonunun net portföy değeri 114.24 milyon dolar. Ve şimdi ne oldu? %30 paya sahip olan bu nitelikli yatırımcı geldi. Çok başarılı bir yıl geçirdiniz. Tebrik ederim, teşekkür ederim dedi ve %10'luk payını nakde çevirmek istediğini söyledi. Bu serbest yatırım fonunda %30 paya sahipte, %20'si devam edecek, %10'unu nakde çevirecek. 114.24 milyon doların %10'u ne ediyormuş? Bakalım. 11.424 milyon dolar çekecek. 11 milyon 424 bin dolar. Bu nitelikli yatırımcı 11.424 milyon dolar çekti ve serbest yatırım fonunun değeri, bakalım, hesap makinemizi çıkaralım. 114.24 milyon dolar eksi 11.424 milyon dolar dersek, Fonun değeri 102 milyon 816 bin dolar oldu. Fon kurulurken iç tüzüğünde hangi sıklıklarla fona giriş çıkış yapılabileceği de belirtilir. Her ay sonu, her 3 aylık devre sonu veya her yıl sonu olabilir. Bu da fon iç tüzüğünde yazılır. Başka bir nitelikli yatırımcı ise bu serbest yatırım fonunun performansını çok beğenerek daha fazla para eklemek isteyebilir. Fona başlangıçta para yatırıp vadeye kadar paranızı geri alamadığınız kapalı uçlu fonlar gibi değil yani. Çoğu serbest yatırım fonunda nitelikli yatırımcıların önceden belirlenmiş bazı tarihlerde fona yeni para yatırmalarına veya çekmelerine izin verilir.